Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Kasım 2019 astrolojik gündemi siz sevgili Başak burçları için ne gibi etkiler hazırlıyor? Bunlardan bahsedelim. Şimdi Kasım 2019 gündemine geçmeden önce önemli bir detaydan bahsetmek istiyorum. Aslında Ekim ayı burç yorumlarında bundan bahsetmiştim. Ekim ayının son günü 31 Ekim 2019'da Merkür Akrep Burcu'nun 27 derecesinde retroya başladı. Merkür sizin yönetici gezegeniniz. Merkür genelde sizde mantık ve realite şeklinde çalışır. Ve daha çok iletişim yolunda özellikle profesyonel bağlantılarda oldukça başarılı bir burcunuz siz sevgili başaklar. Merkür'ün akrep burcunda retroya başlaması sizin 3. evinize tekamül ediyor. Bu da demek oluyor ki aslında e, iletişim konusunda ekstra e, özen gösterilmesi gereken bir süreçtesiniz. Tabi retro e, Ekim ayının sonunda başladı ve Kasım ayının 20'sine kadar yani Merkür düz seyrine geçene kadar devam ediyor olacak. Aslında Kasım ayının gündemi bu Merkür retrosu. Dolayısıyla yakın çevre ilişkilerinizde olsun kardeşlerinizle, kuzenlerinizle sık görüştüğünüz insanlarla olan iletişiminizde biraz daha dikkatli olmanız ve gizli e, konulara girmemek, evet. özellikle dedikodu davranışlarında e, uzak durmak lehinize olacaktır diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra çok fazla e, iletişim e, kanallarını kullanabilirsiniz. Çok fazla e, haberler, çok fazla laf söz işitebilirsiniz. Ancak e, bunun yanı sıra yeni bir yani kişiler hakkında özellikle yakın çevreniz hakkında yeni kararlar vermek yerine eskiden beri süre gelen sorunları çözümlemek bu süreçte daha doğru olacaktır. Özellikle üçüncü ev anlaşmalar, sözleşmeler ve imzalar evidir de aynı zamanda. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir işe başlamak, yeni bir kontrat yapmak açısından da çok uygun tarihler değildir. Merkür retrosunu bulunduğu tarihler ki zaten sizin yönetici gezegeniniz ve sizin ekstra hassasiyet göstermeniz gerekiyor bu konuyla ilgili. Bu ufak hatırlatmadan sonra şimdi bakalım Kasım ayı gündemi siz sevgili Başak Burçları'na ne gibi etkiler getiriyor olacak. Evet, Kasım ayının hemen başında 1 Kasım'da Venüs'ün yay burcu transitine başladığını görüyoruz. Venüs'ün yay burcu transiti doğrudan sizi olumlu anlamda etkileyecek ve yükseltecek bir transit. Çünkü yay burcu da sizin gibi değişken burçlardan birisi ve yay burcu sizin dördüncü evinizi temsil ediyor. Menüsün dördüncü evinizde bulunması demek evinizi güzelleştireceğiniz, yeni ev alımları, satımları için şanslar ve fırsatları elde edeceğiniz aile içerisinde ebeveynlerle, yuvanızda huzurla, mutlulukla, neşeyle vakit geçirme imkanı yakalayabileceğiniz e, anlamına gelmektedir. Özellikle bu süreçte her ne kadar Merkür Retros'unda yeni imzalara karşı tedirginiz olsak da belki bir ev arayışındaysanız belki evinizi tadilat ettirmek istiyorsanız araştırmalar yapabilir ve güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. 5 Kasım tarihine geldiğimizde Mars ile Plüto arasında bir sert açıya şahitlik ediyoruz. Mars bir süredir terazi burcunda ve Plüto'da oğlak burcunda zaten 2019'un gündemi genel itibariyle öncü burçlar çerçevesinde ilerlemişti. Mars sizin ikinci evinizde. Dolayısıyla her zamankinden daha fazla kazanmak güdüsüyle hareket ediyorsunuz. Yani kazanımlarınızı, kazançlarınızı artırmak sizin için şu sıralar daha fazla önem arz ediyor demektir. Oğlak Burcu da sizin beşinci eviniz. E, bu da demek oluyor ki özellikle e, hayattan keyif alma noktasında kazançlarınızla olan ilişkinizi bununla bağdaştırıyor olabilirsiniz. Yani ne kadar çok kazanıyorsam o kadar mutluyum şeklinde. Veyahut riskli yatırımlara kaçarak daha hızlı para kazanmak, daha hızlı kazan elde etmek gibi e, istekleriniz olabilir. Ancak burada bu gerilimli açı, e, beklentilerinizin tam olarak e, karşılanamaması bu süreç içerisinde sizi biraz agresif yapabilir, sizi biraz e, stresli yapabilir, gergin yapabilir. E, özellikle yani düşünmeden riskli yatırımlara kalkışmamaya gayret gösterin. Kazançlarınızı çarçur etmemeye gayret gösterin bu süreçte. Çünkü Mars Pluto biraz sert açılar. Yani 5 Kasım civarındaki günlere karşı biraz tedbirli olmakta fayda var diye düşünüyorum. 8-9-10-11 Kasım günleri belki de Kasım ayının en uzun süreli destekleyici açılarının bulunduğu günler diyebilirim. Özellikle önemli işlerinizi bu tarihlere ayarlayabilirsiniz. Her ne kadar Merkür Retro olsa da imzalar ve anlaşmalar haricinde bir takım işlerinizi, bir takım başvurularınızı bu tarihlere denk getirebilirsiniz. Öncelikle 8 Kasım'da Güneş'in Satürn'e ve Güneş'in Neptün'e güzel etkileşimleri meydana gelecek. Bunlar da iletişim anlamında ciddi sorunları ortadan kaldırabilecek bir takım destekler görebileceğinizi göstermekte. Özellikle Güneş ile Neptün arasındaki iyicil etkileşimle beraber ikili ilişkilerde yaşadığınız sorunlara güzel çözüm yolları bulabilir. Karşınızdaki insanla beklentiye girmiş olduğunuz konularla alakalı aslında doğru karşılıklar ve doğru kontaklar kurabilmek adına belki de araya birilerini koyarak belki de birilerinden akıl alarak güzel bir etkileşim yaşamanız mümkün olabilir. 9 Kasım tarihinde ise Satürn ve Neptün arasında yine güzel bir etkileşim var. Bu etkileşimle beraber özellikle yine 7. eviniz ve 5. eviniz e, aktif durumda. Bu da e, bilhassa ikili ilişkilerde kalıcılığın e, sembolizması olabilir. Özellikle ciddi bir ilişkiniz yoksa e, bu tarihten itibaren ilişkiye ciddiyet katabilirsiniz. Çocuklarınızla alakalı önemli gündemler, kalıcı bir takım değişikler söz konusu olabilir. İlişkinize biraz daha heyecan getirmek, uzun sürede bir ilişkiniz varsa biraz daha heyecan getirmek, biraz daha e, güven getirmek adına destekleyici açılar mevcut. Satürn ve Neptün arasındaki açıda özellikle 5. ve 7. evinizde kalıcı hayalini kurduğunuz yenilikleri ve değişiklikleri destekliyor olacağı benziyor. 10 Kasım tarihinde ise Merkür ile Pürüt arasında güzel bir etkileşim var. Bu etkileşimin yine 3. ve 5. evinizde. Dolayısıyla her ne kadar Merkür Retro olsa da Merkür Retrosu'ndan önce başlattığınız bir projenin neticelerini bu tarihte olumlu şekilde alabilirsiniz. Bu Özellikle 20 derece civarında gerçekleşen akrep ve oğlak burcu civarında yer haritalarınızda gezegen dizilimleri varsa doğrudan etkisini hissedeceğiniz bir dönüştürücü etkidir. Geçmişte başlattığınız bir projenin karşılığını ve meyvesini almaya başladığınız bir sürece ihtiva eder büyük çoğunlukla. Dolayısıyla 11 Kasım'a kadarki süreç oldukça keyifli gözükmekte. Şimdi 12 Kasım tarihine geldiğimizde bir dolunayla karşılaşıyoruz. Her ay olduğu gibi. Bu dolunay 19 derece boğa burcunda gerçekleşiyor sizin gibi bir toprak grubu olan boğa, Burcundan. Şimdi, e, boğa burcunda şimdi dolunayın boğa burcuna gerçekleşmesiyle beraber sizin dokuzuncu evinizle alakalı bir karar evresine geldiğiniz e, gösteriliyor burada özellikle e, dokuzuncu evinizde yani e, sahip olduğunuz eğitim sahip olduğunuz yaşam felsefesi ve görüşleriniz hayat anlayışınız e, entelektüel kapasiteniz maneviyatınız İçsel olarak e, beslendiğiniz şeyler ve manevi ve maddi yolculuğunuz, hayat yolculuğunuz aslında hayat yolunuzla alakalı önemli bir karar evresine geldiğinizde belki bir şehir değişikliği, belki bir yeni eğitime başlamak ve şu anki mevcut yaşantınızı bırakmak, belki bir seyahat, belki bir e, uzaklardan gelen bir kişinin desteği ve etkisiyle başlatacağınız yeni bir proje ancak bunlar büyük ihtimalle eski yaşam felsefenizi, eski ideallerinizi sonlandıracak ve size yeni bir perspektif kazandıracak etkileşimler olacaktır bu dolunay civarında. Tabi her dolunay biraz sancalıdır. Ay ve güneş karşı karşıya gelir. Neticede çelişkilerle doludur. Duygularımız bir taraftadır, mantığımız bir taraftadır. Ne yapacağımızı bilemeyiz veya ikilem arasında kalırız. Ancak dediğim gibi... Özellikle yaşayacağınız gelişmeler sizin kafa yapınızı değiştirecek, nitelikte olacağı benziyor. Şimdi 14 Kasım tarihine geldiğimizde venüs ve arasında bir kare açı var. Şimdi venüs Nepsin karısı tabii çok hoş karşılanmıyor. Özellikle ikili ilişkilerde ki siz burada hem 4. evinizden hem de 7. evinizden etki alacaksınız. Yani uzun süreli ve ciddi bir ilişkisi olan veya evli olan bir başak burcuysanız ilişkinizde bir takım hayal kırıklıkları, ee, ...yaşamanız söz konusu olabilir ve bunun yanı sıra eviniz, aileniz, ebeveynlerinizle alakalı bir problem devlerinize sirayet edebilir. Ee, i̇çsel olarak biraz huzursuz hissedeceğiniz birkaç gün yaşayabilirsiniz 19, 14 Kasım civarında. Ee, beklentileri fazla büyütmemeye, yaşanan e, olayları fazla abartmamaya e, gayret gösterirseniz süreci daha iyi yöneteceğinizi düşünüyorum. Dediğim gibi biraz ikili ilişkilerde hayal kırıklıkları, yanlış anlaşılmalar, belki bir takım imalar can sıkıcı olabilir bu süreçte. Bu zaman dilimini iyi yönetmekte fayda var. 19 Kasım'da ise Mars'ın Akrep Burcu transitine başladığını görüyoruz. Zaten e, ay boyunca hemen hemen Akrep Burcu temaları hakim durumda ve Mars'ın Akrep Burcu'na gelmesi ve yönetici burcuna gelmesiyle beraber özellikle Mars'ta bir aktivasyonu daha iyi bir şekilde ortaya çıkaracak. Mars'ın Akrep transitiyle beraber e, bol bol kısa seyahatlere çıkabilirsiniz. Trafikte bol bol zaman geçirebilirsiniz. Belki araba alama satımı gibi planınız varsa bu süreçte bir araç satın alabilirsiniz. Bunun yanı sıra trafikte biraz dikkatli olmakta fayda vardır Mars 3. evdeyken. Kardeşlerle özellikle erkek kardeşlerle yakınlardaki insanlarla sık görüştüğünüz insanlarla kontağınız artabilirdir. Tek temasınız artabilir. Zaman zaman iletişiminizde direkt doğrudan ve bazen de hani çok düşünmeden konuşma ihtimaliniz daha muhtemeldir. Bu sıralarda özellikle üslubunuzun kullandığınız iletişim dilinin sert olmamasına karşınızdaki insanı Kırmamasına ekstra hassasiyet ve önem vermeniz daha doğru olacaktır sevgili başaklar. 20 Kasım tarihinde ise Merkür Retrosu bitiyor. Videonun başında bahsettiğim 31 Ekim'de başlayan Merkür Retrosu artık bitiyor. 11 derece akrep burcunda Merkür düz başlıyor. Dolayısıyla artık anlaşmalar, sözleşmeler, yazışmalar, organizasyonlar, eğitimler anlamında yeni girişimler başlatmanız için hiçbir engel yok. Önünüzde hiçbir... Prosedür yok, hiçbir zorluk yok. Yani bürokratik engellerin biraz daha kalktığı bir süreç olacaktır. Özellikle Merkür Retros'un tamamlanmasıyla beraber. 22 Kasım tarihinde ise Güneşin Yay Burcu Transiti'ne başladığını görüyoruz. Güneşin Yay Burcu Transiti ile beraber artık 22 Kasım tarihinden itibaren gündeminiz, ilginiz ve odağınız daha çok ailevi konular. Eviniz, yuvanız, evinizin içerisindeki konforunuz, huzurunuz, aile içerisindeki olaylar, evinizle ilgili problemler ve sorunlarla ilgilenme gibi gündemler ortaya çıkacaktır. 24 Kasım tarihinde oldukça ilginç bir etkileşim var. Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu. Venüs ve Jüpiter yay burcunun 28 derecesine kavuşum yapacak. Tabii Venüs ve Jüpiter astrolojide iyicil gezegenler olarak nitelendirdiğimiz gezegenler. Jüpiter yay burcunda güçlü konumda. Venüs tabi yay burcunda çok kendi işlemini yerine getiremiyor olsa da bereketli bir burç olduğu için, çift kısmetli bir burç olduğu için yay burcu tıpkı sizin gibi e, dördüncü evinizle alakalı çok şanslı ve fırsatlı bir e, ihtimal ortaya çıkarıyor. Belki hayalini kurduğunuz evi alabilir, evi kiralayabilir, tutabilirsiniz. Belki evinizle alakalı çok güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evinizde, yuvanızda her zamankinden daha huzurlu ve mutlu hissedebilir. Belki de ailenize yeni bir kişinin katılımıyla e, daha coşkulu ve mutlu bir aile hayatı geçirebilirsiniz gibi. E, oldukça keyifli ev içerisinde ailenizle geçim Ebeveynlerinizle mutlu, huzurlu, kendi konfor ve kendi güvenli bölgenizde huzurlu hissedeceğiniz bir e, gündemdir bu. E, bu alanda özellikle ev alımı satımı gibi bir e, niyetiniz varsa bu süreci 24 Kasım civarında değerlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. 26 Kasım tarihine geldiğimizde Venüs'ün Oğlak Burcu transitine başladığını görüyoruz. Venüs Oğlak ile beraber artık e, yeni aşklar, yeni heyecanlar, Belki çocuk sahibi olma fikri eğer evli bir Başak burcusanız belki ilişkisi olmayan bir Başak Burcuysanız hayatınıza birden aşk girebilir, heyecan gelebilir, daha çok eğlenmek isteyeceğiniz, daha çok ortama girmek isteyeceğiniz, daha keyifli hissedeceğiniz, sizi heyecanlandıracak gelişmelerin arka arkaya yaşandığı, bir süreç başlayabilir. Oldukça keyifli. Oldukça güzel bir süreç. Venüs'ün oğlak transitiyle ile beraber hayatınıza ciddi bir ilişki her an girebilir. 26 Kasım tarihine geldiğimizde ise bir yeni ay bizleri karşılayacak. Yay burcunun 3 derecesinde meydana gelecek bu yeni ay. Bu yeni ayda özellikle biraz önce bahsettiğim bu 24 Kasım civarındaki venüs Jüpiter kavuşumundan sonra 4. evinizle alakalı yani bir gayrimenkul alımı, satımı, kiralamaması veya tutulması bunun yanı sıra evinizle yuvanızla ilgili yenilikler Ekseninde e, oldukça yeni kararlar alefesinde olduğunuzu, belki dediğim gibi taşınma gündeminiz olabilir, belki ebeveynlerinizle ilgili bir karar alma sürecindesinizdir. Her neyse yeni bir ortam söz konusu olabilir, yeni bir ev, yeni bir e, bakış açısı, geçmişinizle barışmanız ve ebeveynlerinizle aranızdaki ilişkiye yeni bir yön vermeniz adına oldukça güzel değerlendirilmesi Muhtemel bir yeni ay. 27 Kasım tarihine geldiğimizde ise bir gezegenin daha düz seyirine başladığını görüyoruz. Neptün 15 derece balık burcunda düz serine başlayacak. Ve birkaç aydır süre gelen Neptün retrosu ile beraber özellikle ikili ilişkilerde tam da istediğiniz ivmeyi kazanamamış, tam da istediğiniz düzleme getirememiş olabilirsiniz ilişkiyi. Bu noktada özellikle... Neptunetrus tamamlandı ve biraz daha o gözümüzün önündeki pembe bulutlar kalktı, sis perdesi kalktı diyebilirim. Ve artık ne istediğinizi, ne yapmanız gerektiğini daha net bir şekilde Alglayıp ona göre tavır takınabileceğiniz bir süreç başlayacaktır. E, tabii bunlar e, ağır hareket eden gezegenler hemen etkisini bir hafta, bir ay içerisinde hissetmeyeceksinizdir ama süreci peydar pey yönetebilmeniz mümkün gözükmekte. Ve ayı kapatırken 28 Kasım'da Venüs ve Uranus arasında güzel bir etkileşimle kapatıyoruz. E, burada yine hayatınıza ani bir aşk, yıldırım aşkının gelmesi veya öyle bir teklifle karşılaşırsınız ki aşktan bağımsız olarak risk içeren bir tekliftir ama hani çok avantajlıdır, çok fırsatlıdır ve hani olsun be de dersimiz hani böyle düşünmeden öyle güzelliklerle ayı kapatmak, destekleyici etkilerle ayı kapatmak oldukça güzel olacak. Güzel bir Kasım ayı var genel itibariyle birkaç gün haricinde. değerlendirilmesi gerekiyor. Gökyüzü tarafından destekleniyoruz her ne kadar Merkür retro konumda olsa da. Bu ayı değerlendirmek bence Oldukça doğru bir seçim olacaktır. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğendiyseniz, beğene tıklarsanız ve zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler evrenselkadimbilgiyetçi.com adresine e-posta gönderebilecekleri gibi Instagram'dan opikusastroloji hesabıma da DM yoluyla ulaşabilirler. Mutlu bir ay diliyorum herkese. Sevgili yakın, hoşça kalın, hoşçakalın.